Evet merhaba, film yapmakla ilgili olarak farklı birçok yol yöntemden bahsedebiliriz. Ustaların bizlere tavsiye edeceği yollar, yöntemler olabilir. Bir takım kitaplarda, online sitelerdeki başvurulardan yararlanabiliriz. Ya da işte şimdi benim paylaşacağım videolarda sizin için bir fırsat olabilir. Evet nasıl film yapacağız? Belki bir fikrimizin olması gerekiyor. Ya da karşımızdaki izleyici için onların duygularına, ya da aklına yönelmek istediğimiz bir takım noktalar olabilir. Dediğim gibi belki bir yeni bir bilgiyi ortaya koyarak bir sosyal toplumsal gerçeklikle ilgili bir şeyi paylaşmak istiyor olabiliriz. Ama lütfen değerlendirmeyi alabileceğiniz ve unutmamanız gereken bir takım kodlardan da bahsedebiliriz. Bunların içerisinde bir kere filmin teknik kodlarını aklımızda tutalım. Estetik kodları, felsefi kodları hatta bana sorarsanız ideolojik kodları.